Arkadaşınızın sorusu diyor ki, yani set ve setler nasıl çalışıyor? 1 bitler, 2 bitler, hafıza zamanlarındaki değerler ne? Onları diyor, e, net oturtamadık. Şimdi sizin önce şöyle bir Amerikan normunu da çizelim. Sizin normal K kontaktörünü, e, kontaktörünü çalıştırdığınız değerde öyle değil mi? Evet. Evet. Tamam. Bunu da çiziyorum. <gülüyor> Diğer şey çizdiğim devre bu. Ne diyoruz? Input 0.0, Input 0.1, Q 0.0, Q 0.0. Ne oldu? Input 0.0 çalıştı. Burayı kapatıp diye anlatıyoruz. Öyle değil mi? Aslında bunların her birinin hafızada tuttukları bir alan vardır. Mesela input var. Tamam mı? Bu ne? 0.0. 0.1, 0.2 veya Q'lar tamam mı? 0.0, 0.1 0.2 Bu da devam ediyor. Olay şu Bu sistem elektriksel olarak çalışmıyor. Tamam mı? Buradaki sistem, yani elektrik buralardan geliyor, kablolardan kıvrılıyor, geçiyor, çıkışa yansıyor diye bir şey yok. Tamam Şimdi Önemli olan, input'ların Clemenslerin ne? Hani yukarıda görüyorsunuz ya clemensler, ledler yanıyor sizde enerji verdiğinizde. Enerjinin olup olmamasıdır. Enerji varsa Varsa, onun değeri 1'dir. Tamam mı? Enerji yoksa Enerji yoksa değeri onun 0'dır. Tamam mı? Şimdi sıfır sıfırda da sıfır birde de enerji yok. Başlarım yazılım yapmaya, çalıştırmaya. Geldim gel, enerji var mı? Yok bu şekilde kaldı bu. Tamam mı sıfır? Sıfırda normaldeki hali yapabiliyor. Normaldeki hali ne bulup? Kapalıydı kapalıydı kapalıydı. Geldim buna devam ettim. Normalde açık mı? Açık. Hafıza var mı sıfır mı? Hı. Sıfır olmasını sürdürüyor. Devam ediyorum, burada bir enerji akışı yok, o zaman buna enerji akışı yoksa bunu çalıştırılacak herhangi bir durum yok, diyor ki bunu da denebiliriz sıfırdır diyor, program sorundan çıkışı maç yazıyorduk ya, diyor ki ya diyor, Q sıfırın, fı sıfırın diyor, piyasa çıkışı sıfır, benim diyor, çıkışım sıfırsa diyor, klemense enerji vermeyeceğim ben diyor. Bakıyorum, klemensinde, çıkış klemensin bu sefer lekleyem diyor. Geliyorum, input 0.1'in bağlı olduğu girişe basıyorum. Yani input 0.1 klemensine ben enerji veriyorum. input 0.1 klemensine enerji verdiğimde, input 0.1'i ben ne yapıyorum? 1. 1 yapıyorum. input 0.0 hala ne? 0. Geldim. Bu da 0 dedim, kapalısın diyorum. Tamam mı? Devam ediyorum. Devam ediyorum. input 0.1 A, B bu. 1 olduğu için konu değiştirir diyorum. Tamam mı? Q0.0'a enerji akışı var diyoruz. Q0.0'ın hafıza adını giyerim sefer 1 oldu. Dönüyorum aşağıya. Q0.0, 0 iken açıktır. Ama şu anda baktığında ne görüyor onu? 1. 1 görüyor. Ya burayı da kapadım ben diyor. Aşağı doğru yazım gidiyor. Tamam daha sonra a dojum program sonunda bu 00ın çıkışı veya değeri 1. O zaman diyor ki ben bu klemense enerji atacağım. Ve klemenseki ışığı veya ledi görüyorsunuz. Tamam mı? Şimdi devam ediyor yazılıp elimi çektim o ara. Çekince input 0.1 enerji olduğu enerji kesildi. Yine klemense de enerjiyi ee, yok mu şu anda, başlangıçta olduğu gibi. Geldi ve ona dükki sen sıfırsın, yani kapalısın. Buna geldi dedi ya sen sıfır olmuşun eski haline, yani normal haline geri geldi. Normalde neydi bu? Açık. Açıktı. Bu evet. haline geri geldi. Tamam mı? Devam evet. ediyor ama aşağıda ne kapalı? Şu sıfır nokta sıfır kapalı. Çalışmasını sürdürüyor. Ve hala bir. Hala bir. Bu sefer geliyorum ben, input 0, -0 girişindeki butona basıyorum. Yani input 0, -0 klemensine enerji veriyorum. input 0, -0 klemensine enerji olduğunda hafıza alanındaki değer bir oluyor. Geliyor sefer bakıyor, A diyor, seçilin 1 olmuş diyor. Tamam mı? O zaman diyor, sen de 1 olduğu zaman değiştirirsin diyor. Tamam mı? Devam ediyor, sen 0'sın diyor, zaten açıksın diyor eski halinde, ama bu sefer diyor ki ya diyor diyor enerji akışını kestim o zaman bunun hafızalarındaki yeri bu sefer sıfır oluyor diyor geliyor buraya da sıfırı tekrar yazıyor ama bu sıfır olduğu için normal haline geri geliyor ben bu normaline koymuştum buraya açık, açık koymuştum bu sefer program bitince Q0.0'ın çıkış imaj kücüne sıfır yazdık mı? Evet yazdık gidiyor diyor ki sen sıfırsın yani çıkışına geliyor yanıyor Çıkış Var mıydı? V'yi kesiyor. Enerjiliği kesiyor çıkışından. Hafızalardaki değerleri bu. Set reset ne yapıyor? Input 0.1 setliyorum Q 0.0'ı input 0 .0 resetliyorum Q 0.0'ı 1'i 1'i 1'i 1'i 1'i 1'i 1'i 1'i Q0.0'ın değeri ne oluyor? Bastığım anda 1 oluyor mu? Evet. Bu aslında ne demek biliyor musun? Ya ben senin değerini bir daha 1 yaptım. Bir daha ben sana bakmayacağım her dönemden. Veya programın devamında. Burada neydi? Her döngüde bakıyordu çıkışa. Ha, sıfırsa sıfır olduğunu sürdürüyordu. Bu böyle yapmıyor. Burada da yazılımı öyle yapıyor ama Bizim anlayacağımız şey şu. Ya diyor, ben senin hafızalarını 1'e attım diyor. Sen bundan sonra 1 kalacaksın diyor. Tamam mı? Bu 1 kaldığında hani burada bakıyorduk ya değere sen 1 misin 0 mısın? Bununla ilgili bütün işlemlerdeki değer 1 olarak kalıyor. Tamam mı? 1'sin artık diyor sen. Kontay açık görürse kopuyor, kapalı görürse açıyor. Reset yaptığında ne diyor ki? Ya diyor senin diyor hafız geri veririm diyor artık diyor 0 oldu diyor. Tamam mı? Geçiyor ondan sonra. Bunu tekrar tekrar setmememe gerek yok. Haftalarda gittim ben bunu bir attım. Bitti diyor ya. Yani bu şuna benzer. Senin adın Ali diyor. Sana bir daha ben veli diyene kadar senin adın Ali. Her dönemde sana Alisin, Ali'sin demiyorum. Demek senin bak bundan sonra senin adın Ali. Seni Ali diyebileceğiz. Ondan sonra geliyor başka bir şart. Sen bundan sonra veli oldun diyor. Seni veli olarak diyeceğiz ya. Tamam mı? Bir kere atıyor, ha, bir kere benim sana alı demem yeterli. Yani bunu bir çevirip görmesi yeterli. O yüzden anlık set alıyor veya o yüzden anlık ve oluyor. Ben sana alısın diyorum, bitti. Anlatabiliyor muyum? Bir kere söylemem yeterli. Bunun bir kere seti görmesi yeterli. Veya bir kere reseti görmesi yeterli. Anlaşıldı mı? Evet. Hamza alanına gidiyor, sıfır veya bir değer atıyor, ondan sonra o kalıyor orada. Ta ki, onu başka bir şeyle değiştirene kadar. Tamam. Gelelim şu aşağıdaki 1, 2'ye. Siz şuraya P koyduğumdan bak şuraya P koyduğumdan bastığında Q0, Q0'ın led'inin yandığını görüyorsunuz ama yazılı da izlerken burası yok. Mavi değil. Öyle değil mi? Evet. Bu ne biliyor musunuz? Bu şu. Bu enerji akışını izliyorsunuz siz orada. Şuradaki enerji akışını izliyorsunuz. Enayi geliyor, bir şey veriyor, hani az önce dedik ya 49'a atlarız diye, zaman öylesinde atlıyor, hayır atlıyor atlıyor, atlıyor gitmiyor. ekran evet. ilgileme hızın o değil.